Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün size Among Us'ın güncellenmiş halini, son sürümünü ücretsiz olarak vereceğim arkadaşlar. Among Us'ın biliyorsunuz, Among Us'un ya da kim ne diyorsa şimdi buna takılanlar olur büyük ihtimal. Among Us'un e, son sürümü arkadaşlar biliyorsunuz 31 Mart'ta bir büyük güncelleme geldi ve Airship'ti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yeni bir harita geldi ve bu ile birlikte de ee, yeni oyun modu geldi yani ben bunu size ücretsiz olarak vereceğim arkadaşlar nasıl indireceksiniz nasıl kuracaksınız hepsini tek tek göstereceğim indirmesi kurulumu çok basit kesinlikle virüs yok şunu söyleyeyim ee, ben de biliyorum iki tane virüs programı var raw antivirüs ve e, AVG var iki tane virüs programı var İkisiyle de tarattım kesinlikle virüs yok arkadaşlar bunu bildireyim indirmesi ve... Oynaması çok basit ve kurması inanılmaz kolay arkadaşlar. Hemen ben size bir link vereceğim. Açıklama bölümüne koyacağım bu linki. Bu link üzerinden tıkladığınızda sizi bir yere gönderecek. Şunu şöyle yapalım. Sizi bir yere götürecek. Yani bir Google Drive'a götürecek. Oradan indireceksiniz. Kuracaksınız, oynayacaksınız. Ben size kurulumunu da göstereceğim. Yalnız arkadaşlar öncelikle bir like atmayı. Kanala hala abone değilseniz ayıp artık ya abone olmayı unutmayın. Neyse abone olma hatırlatmasını yaptıktan sonra... Geçelim indirmeye. İşte arkadaşlar link. Linki verdikten sonra tıklıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Arkadaşlar böyle bir yer açılıyor linke tıkladığınızda. Among Us'ın Among Us'un son versiyonu arkadaşlar son 31 Aralık'ta çıkan son versiyonu bu. Bunu şuradan arkadaşlar göstereyim. Sağ tarafta indir yazıyor. Bakın şurada sağ üstte indir yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz ve Buraya diyor ki virüs araması yapamaz diyor. Tamam çok önemli değil. 91 MB olduğu için. Yine de indir diyorsunuz arkadaşlar. Ve indirmeye başlıyor. Evet arkadaşlar. İndirmeye başlıyor. Hemen aşağıda göstereyim. Şöyle kendimi bu tarafa. Pardon. Kendimi şöyle alayım arkadaşlar. Sol altta görüyorsunuz. indirmeye başlıyor. Tabii ki. Bu indirdikten sonra nasıl kuracağız onu da göstereceğim arkadaşlar. Çok basit. Kurulumu da çok basit. Evet indirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizde başka tarayıcıda nasıl olur bilmiyorum. Belki bazılarında sağ üstte falan iniyor. Opera'da falan. Neyse Google Chrome'da böyle. Şuradaki ok işaretine tıklıyoruz. klasörde göster diyoruz. Daha sonra bunu buradan kes diyoruz. Ve masa üstüne geliyoruz arkadaşlar. Masa üstüne... Yapıştır diyoruz arkadaşlar. Masa üstüne yapıştır diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buraya geldi. Tamam mı? Bu indirdiğimiz dosya buraya aldık. Bunu buradan sağ tıklıyoruz ve dosyaları ayıkla diyoruz. Daha sonra tamam diyoruz. Şifre falan bir şey istemiyor arkadaşlar. Merak etmeyin şifresiz bir rar dosyası oluşturdum size. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Heh. Şimdi dosyayı açtık ve indi arkadaşlar. Şöyle şu şekilde görüyorsunuz. Kedinin burnuna koydum bunu da. Arkadaşlar kurulumu çok basit bende Among Us hiçbir şekilde kurulu değil normalde bende Steam versiyonu da kurulu ama onu sildim ben size bunun nasıl yüklendiğini göstermek için şu an tertemiz bir Among Us kurulumu yapıyoruz dosyaya çift tıklıyoruz arkadaşlar ve şöyle bir şey geliyor bende ikinci ekrana kayıyor sürekli şöyle bir şey geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir setup yazısı var. Daha sonra şuradan e, bir şey geliyor. Ona evet diyoruz. O görünmemiş olabilir. Şuradan İngilizce'yi seçiyoruz. Çünkü Rusça olarak geliyor. İngilizce'yi seçiyoruz. Okey diyoruz arkadaşlar. Şurada bir şeyler yazıyor. Çok önemli değil. Nereye kurulacağını falan filan diyor. Crack yapan e, melanet bu. Aslında Crack'ı bu yapıyor. Next diyoruz. Among Us nereye kurulacağını soruyor. Evet C'ye kur. Önemli değil. Buradan e, bunu da kuracakmış. Tamam kursun. Bunların hepsine next diyoruz. En son install diyoruz arkadaşlar. Sonra bak yorumlara geliyorsunuz yapamayınca virüs var abi, cartu abi, curtu abi demeyin. Virüs yok olsaydı sonra şöyle bir site çıkıyor. Burası çok önemli değil arkadaşlar. Burayı kapatıyorsunuz. Bak virüs olsaydı bilgisayar bağırırdı virüs var diye. Kendi şahsi bilgisayarıma niye virüsü dosyayı kurayım değil mi? Evet arkadaşlar şimdi kurulumu gerçekleştirdik. Her şey basit. Mis gibi. Ne yapıyoruz? Tek yapmamız gereken among us var. Bakın arkadaşlar buraya geldi kısa yolu. Kısa yola tıklıyoruz. Ve... Bu kadar arkadaşlar işlem bu kadar basit yeni amongasın loading kısmı falan değişti arkadaşlar ilk açtığınızda daha önce mi ben deneme amaçlı kurulum yaptığım için size bir yaşınızı falan soracak o yaşınızı böyle büyük yazın arkadaşlar size tavsiyem 18 yaşından büyük yazın çünkü chat kısmınız çalışmıyor daha önce açtığım için benim burada account kısmım geldi yani burada artık account'unuz var daha önce işte şuradan e, kullanıcı adınız sabit kalıyor. Bunu değiştirebiliyorsunuz istiyorsanız. Çok önemli değil. Şuradan şöyle değiştirebiliyorsunuz. Nasıl giriyorsunuz peki? Bilmeyenler için hemen gösterelim. Online'a tıklıyoruz arkadaşlar. Online'a tıkladık ve şurada public yazıyor. Yani find game. Eğer kurmak istiyorsanız arkadaşlarınızla oynayacaksanız. Şuradan create game diyeceksiniz. Veya başkasının haritasına gireceksiniz. Enter koddan gireceksiniz. Bu kısım böyle. Bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Public yazısına tıklıyoruz yani find game'e tıklıyoruz bize bir oyun buluyor oyunu buldu arkadaşlar harita burada airship bakın the airship arkadaşlar harita burada şunu bir yenileyelim hemen bir girelim bakalım airship'ler çalışıyor mu bir saniye bu almadı bizi hemen hemen şuradan bir airship'e giremedik arkadaşlar biliyorsunuz europe server biraz sıkıntılı ama gireceğiz Hadi artık gir ya. Bu da full. Çok hızlı doluyor arkadaşlar. Oyunlar ee, Avrupa Server olduğu için. Evet. Arkadaşlar Airship haritasına girdik. Avrupa'da. Bakın burada hemen göstereyim şöyle hızlıca dolmadan. Arkadaşlar burada bütün kıyafetler açık. Bakın bütün kıyafetler açık. Bütün petler açık. Ve bütün her şey açık burada. Bak görüyorsunuz. Her şey full açık. Tüm her şey görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada bütün her şeyin açık hali Burası. Arkadaşlar bunu buradan yapıyoruz, yapıştırıyoruz. Yeni haritalı, yeni oyun bölümlü kısmı burada arkadaşlar. Buradan indirip keyifle oynayabilirsiniz. Among Us'ı hadi bakalım Among Us son sürüm, Airship sürümü nasıl indirilir, bilgisayara nasıl kurulur gösterdik. Zalımın oğlu başlattı artık bir haritaya girelim ya. Hadi le! lan başlatma değil mi? Vay arkadaş ya. Neyse başlatmadı. Gençler harita başkasının. Biz hemen başka bir harita bulalım. Arkadaşlar airship'te hemen böyle hadi. Hadi hadi hadi hadi hadi. hadi. Evet. Çok şekil yalnız. Ha. Saçlar maçlar çok tatlı ya. Hadi başlat ya. Şuradan. Lan mor olduk. Mor şapka var arkadaşlar. Kulaklıklı şeyler gelmiş. Lan kulaklık kaldı kafamızda. Neyse sorun değil. Arkadaşlar. Yeni haritanın nasıl indirilip kurduğunu burada yazdım. Yapamayanlar olursa yazsınlar yorumlara. Arkadaşlar beraber oynamak istiyorsanız siz de kanala gelmeyi unutmayın. Yeni yeni şeyler gelmiş. Cargo Bay, Engine Room ve Kitchen var diyor. İlk defa oynuyorum bu arada. Yeni sürümünü buldum sizin için hemen indirmek istedim arkadaşlar. Nasıl oluyormuş bakalım. Ee, yeni harita bu. Şöyle oğlum bir dur ya hemen kim kim öldürdü şuradan bir. Bakaydık haritaya. Neyse eğer o yaşınızı küçük yazarsanız arkadaşlar şuraya yazamıyorsunuz ki yine yazamıyorsunuz. Neden? Aaa komple değiştirme. Yaşım küçük kalmış. Yanlışlıkla yapmışım. Neyse arkadaşlar yaşınızı büyük yapmayı unutmayın. Ben e, böyle bir hata yapmış olabilirim şu an. Ya da başka bir yolu varsa gıcık olmuş ama. Ha yok ya herkes buradan yazıyor işte. Yazı kalkmış galiba. Heee. Evet evet yazı kalkmış. Neyse bunun bir de Türkçe versiyonu varmış arkadaşlar. Türkçe yamasını da bulup deneyip ondan sonra onu da paylaşırım arkadaşlar. Hadi Allah seversen yav. Şuradan bir haritaya bakalım ondan sonra çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sürüm nasıl indirilir bunu göstermiş oldum. Bunun Türkçe yamalı halinde bir deneyeceğim. Türkçe yaması çalışıyorsa onu da indirip size sunarım arkadaşlar. Bunu bir hele bir indirin. İndiremeyenler için tekrardan anlattık. Videoyu başa sarıp başa sarıp alabilirsiniz. Hadi yav. Hadi yav. Hadi yav. Ne? Bilmem. Burası mutfak. Ha, nerede doğacaksın onu soruyor. Oha ne güzel. Ee, çok enteresan. Şu haritaya bakayım. Ee, armory. Main hall. Meeting room. Evet arkadaşlar. Lan nerelere geldik? Hiko baba. Görevler nerede? Yani burada görev var. Çok değişik görev. Aa bu ne? Bunu ne yapıyoruz? Çöpçü. Nereye atıyoruz da? <gülüyor> çok saçma. Anam kalpli malpli şeyler var burada. Ee, bok çok değişik olmuş. Çok farklı bir harita arkadaşlar. Bunu canlı yayında oynarız. Evet arkadaşlar canlı yayınlara gelmek istiyorsanız. Kanala abone olmayı unutmayın. Ha bu ne lan? Ha, oha, merdivenden tıklayıp iniyoruz. Beni tanıdı herhalde bu. Kanka kimsin? Ha <gülüyor> Çok güzel merdivenden çıkışa bak. Evet elleri falan gözüküyor. Ne güzel olmuş. Arkadaşlar yeni haritayı sizler için ilk defa inceliyorum. Aa kapıya basıyorsun açılıyor. Aa güzel. Geri, geri kapatabiliyoruz mu? Kapan bakayım. Kapanmıyor lan. Aa o kapı açıldı. Kapan oğlum burada adam kapanıyor dur demin yok ya sanki kapanacak gibi oldu ha şu... kapan a ben mi? Gidince... çeki kız oradan ha, kapandı he ne güzel hey çok sevdim. Aa, sevdim valla. Ya bir durun ya harita inceliyoruz şurada. Ya. Neyse arkadaşlar oyun böyle. Umarım sevmişsinizdir. Ben sevdim haritayı. Bunu canlı yayında bir oynayalım bakalım. Çok yeni harita Airship'i. Şey. Geç hadi geç ya çok konuşmayın hadi geçin ya. Bu ne arkadaş şey var burada. Unicorn boynuzlu bir kıyafet var. Arkadaşlar yeni harita bu şekilde. Yeni güncelleme, son güncelleme, son versiyon. Ekstra her şey son ve son şekliyle açık. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Hoşunuza gittiyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Haritanın incelemesini canlı yayınlarda falan daha net yaparız. Türkçe yamasını deneyeceğim. Denemeden atmayacağım. Türkçe yaması çalışıyorsa neler Türkçeleşiyor ona bakacağım. Ondan sonra da Aa, <gülüyor> beni attılar lan. <gülüyor> evet bay bay yapıyor. <gülüyor> Neyse Buraya tıklayınca kargo da başlıyor. Arkadaşlar orada çıkıyor ya. Neye tıklarsanız orada başlıyor. Neyse güzel olmuş beğendim. Daha detaylı oynarız inceleriz. Hep beraber görürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.